öncelikle e, halk arasında hep ergenlik döneminde işte en çok sivilceler yüzlerde olur, vücutta, sırtta daha çok görülüyor hı hı. diyoruz ama e, bazı kişilerde, bireylerde de erkek e, kadın fark etmez. Mesela 30'lu yaşlarda ergenlikte yaşamadığım sivilceyi bu yaşımda yaşıyorum. Evet. Yüzümde belirtiler var. İşte e, suratım e, mayın taylası gibi olduğu hı hı. gibi halk ağzında konuşmalı. Bu neden oluyor peki? Şimdi bunda da yine mesela e, ergenlik döneminde olmayan, daha sonra geliştirme